Kara Ali izleyicileri George Ingen le le çıktı Ronaldo İşte bu Uuu uh, işte bu Evet ne dedim Bu uğur getirir dedim Evet Dur dur bandırayım azıcık Sosuna da şanslı çıksın Geldi Yani tam Ronaldo görevini görmese de görür yani Çok iyi şutları var ve... ne dersiniz? Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle beraber Evet, bugün sizlerle beraber yine futbol kartlarımızdan açıyoruz Antikorumuzdan açıyoruz Evet, bugün tam futbol açıyoruz Futbol yani işi yapıyoruz ve yani futbolcu olarak geliyorum Evet, yeni şofmanlarımızı aldık arkadaşlar. Artık bunlarla sahaya çıkacağım. Artık bunlarla golleri atacağım. Evet arkadaşlar. Eee kaç? 2 4 yedi, 8 tane var. Yanlış, yanlış saymam ben. Otomatik eğiyimdir. 8 tane var arkadaşlar kartlarımızdan ve yanımızda şans getiren kutumuz var arkadaşlar. Bu benim için şans getiriyor. Evet. Özellikle şans getirsin diye bir de arkadaşlar kral tacı olarak yaptım yani. olabildiğince Bana layık bir kral tacı. Evet. O zaman başlıyorum. Önce bunu koparalım. Şu, bu düşecek. O yüzden onu atacağım. Evet arkadaşlar. ama bu sefer ekstra uğurumuz da var Messi. Evet, ekstra uğur bize uğur getirdi. İşte bu. Evet. Sırada kim var? Evet, şimdi bunu koparalım. Jordan'da ama atans true. Evet var başlıyoruz. Aa bu çok güzel bir duygu. Çok eğleniyoruz. ay ay bu, bu ne? Ay göremiyorum. Ay. Şurtan <gülüyor> koymuş arkadaşlar var sonucunda. Ve Jordan'ımızı da çıkardık. Şimdi oh. Onu kıpardık. Koşar. Kesin Messi, kesin Ronaldo, kesin Neymar Hepsinden Val <gülüyor> Evet işte bu Yani bir Ronaldo olmasa da bunlarda Çıktı bir şeyler işte Neymiş bu biliyorum kalecinin de ismini okuyamadım. Delali ve Paul Pogba Michael arkadaşlar, Marmardan yani aldığımız bilgiye göre bir önceki videomuzda da vardı arkadaşlar. Fenerbahçe yani Fenerbahçe Fenerbahçe'nin Michael attığı golü göstermiştik. Alt yazı <gülüyor> açıldı. Evet. Burada bu var. İsmail'in aynı alıcı kartını açtı. Ve içinden ne çıktı kim bilir? bilir. Evet. Evet. Ankara kanal izleyicileri George Ingen e çıktı. Tam tahmin ettiğim gibi. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Aynısı çıktı Michael. Cool. Full Bobba Oh. Bunu da koparttık. <gülüyor> evet, dudumu serpiştirelim ki şansa çıksın. Evet, Ankara kanarya izleyicileri bir kart daha açıldı. Bundan bıktım ama ya. Bir önceki videoda da kulübüç. İşte. evet dur dur bandırayım azıcık sosuna da şanslı çıksın evet şansı arttı şimdi iron gelir bak Muhammed Salah geldi. Yani tam Ronaldo görevini görmese de görür yani. Çok iyi şutları var. Ve Guardiola Guardiola Guardiola Muhammed Salah ve Sterling çıktı arkadaşlar. Güzel. <gülüyor> ve Neymar. Bir de Ronaldo gelsin yerinden tam olsun. Aya bunlar Ronaldo, ondan Neymar Ben Neymar Neymar zannettim de yerini tutar. Hatta Neymar'dan daha iyi tutar. Eee ne yıldız olduğu için yani. Evet. En kodu Brian Guanjin, Brian Guanjin, Emma Perez, işte bu. O zaman burdan Neymar istemem yani çok fazla Ronaldo veya mesela mes bunda çıktı diye atlıyorum, diye atlıyorum. Evet, senizler Ankara Kanarya TV'mizde son kart açılıyordu. Son kart açıldı. Son kart. Ronaldo, işte bu. Evet. Ronaldo, işte bu. Yap canım. Ha? Hakikaten o. Sonunda arkadaşlar, sonunda. Dünya yıldızımız çıkıyordu. Ankara, Kanarya TV'mizde İsmail Nail Halıcı'nın son karşısında çıktı. Evet. Bu sefer bandırmadım. Ama uğurlu çıktı. Evet arkadaşlar. Bu, bu videoda bu yıldızımız çıktı. ve Bu çıktı arkadaşlar. Biz, en at devam yok. Ve Muhammed Salah. Yani bu videoda ne da çıksa tam olacaktı arkadaşlar evet şöyle arkadaşlar yıldızlarımızı gösterelim sizlere bir ronaldo diğeri Mbappe, bir diğeri sala yani bunlar çok önemli değil sen de değilsin çok fazla böyle koyalım sen de yani ama o kadar değil. Ve Messi. Evet arkadaşlar, Ronaldo'muş. Ronaldo, Ronaldo'muş. Evet, bir diğer önemlimiz, M-mabdemiz. ve Enko bir de Kuzur olan, size var, arkadaşlar ve Salah. Salah, arkadaşlar yanında. Messi bu adam neyin nesi? Evet arkadaşlar bugün Messi bize bu adam neyin nesini yaptı yani. ilk de Messi bize şans verdi. Sonra Salah, Mbappe, Neymar çok açamadı, Ronaldo'yu verdi. Tabii ki yani benim yeni Ankara kanalıya formalarımda şans getirme değil yani. Ömlekli olması şimdi. Evet Ankara kanalı TV'mizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir dahaki videomuzda kanalıma abone olmayı unutmayın. <gülüyor> Pardon bir videoda olacaktınız. Yani bir dahaki videoyu izlemek için kanalıma abone olun. Hepinimleri açın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Like atın. Bay bay.